Mars gerçekten kırmızı mı? Geceliğin Mars'a baktığınızda, kırmızı renkte olduğunu görürsünüz. İnsanoğlu bunu yıllar önce keşfetti. Mısırlılar bile Mars'ı gösterirken, kızıl gezegen derlerdi. Peki bu kızıllık nereden geliyor? Mars'ın yüzeyinde demir barındıran birçok kaya bulunur. Bunlar zamanla oksitlenip, kırmızı bir renk alır. Tıpkı bahçede duran eski bir bisikletin zamanla paslanması gibi. Kayaların kırmızı tozları atmosfere yükselir ve Mars'ta gökyüzünün pembe gözükmesine sebep olur. Uzaktan bakıldığında da Mars kızıl görünür. Ancak bir uydu, uzay aracı ya da gezginci bir robotla yakından baktığınızda Mars'ın daha çok karamel renginde olduğunu görürsünüz. Etraftaki minerallere bağlı olarak bazı bölgeler altın, kahve, bronz ya da Yeşilimsi bir renkte olabilir, yani kızıl gezegen dediğimiz yerde aslında birçok farklı renk var.